Merhaba, ben 5 kişilik bir ailede büyüdüm. 5 kişi annem, babam, ben ve iki kız kardeşimden oluşuyordu. Babam memurdu, bu yüzden farklı şehirlerde yaşadık. Annem evde çalışıyordu, terziydi. O yüzden annem için yerin çok önemi olmuyordu. Şu an ikisi de emekli ve Karadeniz'deki köyümüzde yaşıyorlar. Taze bir hayat yaşıyorlar. Bence yaşlılıklarında tekrar tazeleniyorlar. Onlar çok şanslı. Kız kardeşlerim, büyük olan kız kardeşim benden 5 yaş küçük ve o öğretmen. İstanbul'da yaşıyor şu anda. Küçük olan kız kardeşim psikolog, bu sene mezun oldu. Şu an iş arıyor. Bu stresli bir dönem şu an için. Ona destek olmaya çalışıyoruz. Genel olarak İstanbul'da büyüdüm dedim. İstanbul'da küçük bir mahallede büyüdüm. Bu küçük mahallede birçok çocukluk arkadaşım vardı. Okuldan sonra ödevlerimizi birlikte yapar, daha sonra dışarı çıkar oyun oynardık. Kedilerle oynardık, köpeklerle oynardık ve güzel vakit geçirirdik. Macera oyunları oynardık, mahallenin korkunç ve bilinmeyen yerlerine Gidip keşfetmeye çalışırdık. Şu an düşününce bunların hepsi çok komik. Fakat küçükken büyük bir maceraydı. Ailemden öğrendiğim bazı değerler var. Bunların başında sevgi, saygı ve hoşgörü gelmekte. Daha sonra ikinci olarak da bencil olmamayı ve paylaşmayı öğretti ailem bana. Memur ailesi olduğumuz için... Farklı şehirlerde yaşadık, farklı şehirlerde yaşadığımız için de komşularımız hep farklı geçmişleri olan, farklı kültürlerden insanlar oldular ve bu insanlarla hiçbir problem yaşamadan komşuluk yapmamız gerekiyordu. Çünkü burada komşuluk önemli bir değer ve bu komşuluğun güzel geçmesi için sevgi ve saygı aynı zamanda hoşgörü çok önemli. İnsanları sevmek zorunda değiliz fakat saygı göstermek zorundayız diye söylerdi annem sürekli. Dolayısıyla insanlara karşı hoşgörülü olmak, onları anlayışla karşılamak, küçük problemleri büyük hale getirmemek genel olarak ailemin bana öğrettiği şeylerdi. Ve kalabalık bir ailede büyüdüm. Sadece çekirdek ailem değil, Geniş ailem de kalabalıktı. Yani babaanne, kuzenler, hamcalar, halalar birçok sayı çok fazla. Bu sayının çok fazla olması da paylaşmayı gerektiriyor. Kuzenim kıyafetlerini biz giyerdik, benim kıyafetlerimi kardeşlerim giyerdi. Kitaplarımızı paylaşırdık, kitaplarımı temiz tutmayı öğrendim. Çünkü onları kardeşlerim de kullandılar yeri geldiğinde, lazım olduğunda. Dolayısıyla paylaşmak, bencil olmamak gibi değerleri de ailemden öğrenmiş oldum. Bu açılardan kendimi şanslı hissediyorum. Aslında tipik bir Türkiye ile ailede büyüdüm. Çok fazla farklılık içeren bir yapısı yoktu. Fakat yine de bir değerlendirme yapmam gerekiyorsa şu şekilde ifade edebilirim. Akraba kavgası Türkiye'de çok fazla olan bir şey. Akrabalar arası, kavgalar, yalanlar. Benim ailemde bunlar yoktu. Ne annem babam kendi kuzenleriyle kavga ettiler veya hatta büyük annem, büyük babam herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmadan herkesi eşit bir şekilde sevdi. Dolayısıyla belki bu açıdan Genelde Türkiye'de görülen bu akraban kavgalarına maruz kalmadığını söyleyebilirim. Bu açıdan farklı olduğunu söyleyebilirim. Bu açıdan şanslı hissettiğimi de söyleyebilirim tabii ki de. Aile önemli bireylerin hayatında. Aile tabii ki de çok önemli. Çünkü bireylerin ilk sosyalleştikleri alan aileleri oluyor. Anne babaları ve varsa kardeşleriyle kurdukları iletişim onların ileride toplumda nasıl iletişim kuracağını belirleyen temel faktör olabiliyor. Ailenin önemli olması bazen olumlu, bazen olumsuz bir faktör olabiliyor. Dolayısıyla her zaman bunun önemli kelimesi pozitif bir şeye işaret edemeyebiliyor. Sonuçta bireyler toplumda bir noktada kendi ayaklarının üzerinde durmaları gerekiyor ve tek başına birey olmak zorunda kalabiliyorlar. Bu noktada da Ailelerin onları yetiştirme biçimleri, onların ne kadar sağlıklı bir şekilde toplumsallaşacaklarını belirleyen temel faktör olabiliyor.